yok. Evet. Ahmet abi içilecek içilecek. Thank <laughs> you. so hard bizden ayrılıyor mu yarın senin? evet e gün doğdu? Ay ne kadar? The day before yesterday. Her, <gülüyor> işte e, onu <gülüyor> görmedin ama çocuğu. <gülüyor> Hay? Sen aşağda namı başındayım ama. Sen çocuğu görmedin. Görmeye ne zaman gideceksin? Göreceğim. <gülüyor> sonra, sonra aldım. Aldım. That's why I Ne zaman gideceğim oraya ki? <gülüyor> Kaç ne zaman gideceğim çocuğu görmeye? Çocuk burada değil mi sen? Burada. Karadıracağız par vereceksin sigortası olmadığı için par vereceğim. Ben ben 5000 5000 Yuan'da verdim. Oraya 5000 Yuan verdim. Peki. The following. 1000 money Mesela. yarısı. 270, yüz Yani yarısı diyelim Ankara'ya kadar olan bölüm büyük bir arazi tamamen çöl. Kurak, sarı kum. Tabii kıyılarına doğru şehre yakın bölümleri tarımla hala yarı ölü toprağın tekrar hükümetin eliyle canlandırılmaya çalışmasıyla yavaş yavaş küçük küçük yerleşim yerine yakın yerlere filan kurtarılmaya çalışıyor. Çölde uçak falan yok. Uçak şey evet. olmuş, biletlerde sıkıntı var. Şimdi yörükler bizim ee, kışın Antalya Ondan sonra da arama sağlamışlar. Bu aradaki nakliyat deveyle. Devenin önünde bir eşek vardı çünkü develer uzun adımlıdır. Arozyazı var ya böyle aynı üstümde gitmesi için deveyi yağ adam çekecek, Bizimdeyiz ve bizlere hizmet eden Uygurlu Hotanlı kızlar ve adlarını soracağız bunlara. Merhabalar. Adın Ruzunse. Ruzunse. Ruzunse. Ruzunse. Ruzunse. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Adın Merhaba. Merhaba. Adına robotluk evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Türkiye 'li> yoldaşlar. Norveç. Norveç. Norveç. Gülbahar. Hmm. Merhaba. Buenos Aires. Buenos Aires. Forma. Kadın? Kadın abi. mi? İsmili mi? İsmili mi? Aaa! Bu semenci. Bu semenci. mi bilmiyorsun? Mağolca. Mağolca. Mağolca. Puca. Mağolca. Can do. Can do. Can do. Lempong, Mianjin. Lempong, Mianjin banga buca pandiruuca buca ekmek hmm. ekmek şifren Kuymak. kuruş Evet, Hotan'a geldik. Urumçi'den bir buçuk saatlik uçak yolculuğuyla geldik. Tiyanşan Dağları'nı, Tanrı Dağları'nı açtık, Taklamakan Çölü'nü açtık. Ve Hotan'da ilk durağımız üç yıldızlı bir Uygur lokantasında sabah kahvaltısı. Ve sabah kahvaltısını bizlere Uygurlu hanımefendiler ikram ettiler. Onlarla konuştuk, adlarını sorduk. Sonra yemeklerin adlarını sorduk. Afiyetle yemeğimizi yedik. Ve birazdan Taklamakan Çölü'ne doğru yolculuğa çıkacağız. Belgeselli var. Yemedik <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Töp Bulduğu taş beyaz olması yanıltmasın, yeşim taşının renk renk, beyazdan başlıyor, açık yeşil, yeşil, koyu, yani öyle renk renk Bunların hepsi yarı kıymetli taş niteliğinde taşlardır. Ee, Kayseri, Niğde, Büyükün, Nevşehir. Güzel konuşayım da olsun. Güle güle arkadaşlar. Evet. Güle güle. Evet, Hadi Beyaz Allah'a. Ne ne kadar? Kadar. ne kadar? Ne kadar? kadar? İpek yolundan mı geliyorsunuz? Fikir Fikir yok, İpek yoluna gelmiyoruz. İpek yoluna gidiyoruz başlangıcına. Bunlar ya. Ceviz. Yanak. Ceviz. Kaç, kaç lira? Kaç lira? On lira. Bunların parasıyla. Aşağı yukarı Türkiye parasıyla da aynı değerde. taşı toplayanlar. <gülüyor> Çaklama kanlıdır mı? herhalde. Yeşim Irmağı'nın kıyısı ve bir halk pazarı. Yeşim taşı üzerine işlenmiş ham haldeki ve e, diğer ürünlerinin rengarenk. Çünkü yeşim taşı beyazdan başlayıp koyu yeşile doğru devam eden bir renk içerir. Kıymetliliği de daha yeşil olması daha beyaz olması değil taşın şeffaflığı ve eee mesela ne kadar transparan olması bunlar kalitesini gösterir. Direk olarak rengi parayla alakalı değildir. Yani bilgi olarak söylemek istiyorum. Dolayısıyla şu anda sağ tarafımızda gördüğümüz Yeşim Irmağı'nın kenarındayız. Arkadaşlarımız. Hadi doğru şöyle geri doğru yürüyüp fotoğrafları çekebilirler. Tespit. dedi <gülüyor> Türkiye adın adın ne? isim hmm. İsim? He? İsminiz? İsmimiz, İsmimiz Tuzun yazxan ismim. Tusun Yasan Tusun yazxan. He. Nasrahun. İsmail. Hmm. He. İstanbul. He. İsmail. İsmail. ismi. Ka Türk yedim bu Türk. Çocuk, çoluk yeşim taşa arıyorlar ve bu çocuklar bile artık yeşim taşı ile büyüyor, yeşim Bir tane al, bir Evet, çocuk da yeşim taşı sevinci ve taşı bulup anasına getiriyor şu an taşı bulduğu yeşim taşını. Evet, Rastgele, rastgele, rastgele. Evet, herkes balık tutamaz, şey, taş yakalayamaz ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Yakışmışsınız? Yakışışınız. <gülüyor> Çık Değerli heyecanlanmama geldi mi? Kotan'da, Yeşim Irma abisinde hanımefendiyle görüşmek. İsminiz, adınız? Sudukan. Sudukan. <gülüyor> İsmail. <gülüyor> Türkiye, İstanbul, selam. Değil mi? Taş arıyorsun. Hı. Taş var ya. Değil? Kaç pala var, kaç pala? Çocuk kaç tane? Hı. Üç. Çocuk. Balalar. Eşiniz İnşallah evet. Yaşım 55. 50 Yaşın 55. 55 yaşındasın. Hı. Çocuklar var mı? Çocuklar? Baladam da balalı. Balam da yuğa yuğamdan. yok. Evet. Ba. Bak, yugan, yugan. yok. Bah, yugan, yugan var. Büyük büyük balalarım var. Çok büyük çok. Ee, adı ne bu Irman? Bu deryanın adı? Deryanın adı? Yurunkaç Deryası. Yurunkaç Deryası. Evet. Yurunkaç Deryası. Yeşim taşları topluyorsunuz. Evet değerli seyircilerimiz heyecanlanıyoruz. Ata yurdundayız. Doğu Türkistan'dayız. Heyzelerle beraberiz. Sözü uzatmayalım. Sizi Tian Shan Dağları'ndan aşağı doğru gelen Yeşim Irmağı'ndan sizi Hotan'a götürüyoruz. Taklamakan Çölü'ne götürüyoruz. Doğu Türkistan'a götürüyoruz. The good quality ones wants... lyrics. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı mı bunlar?